merhaba Mavi Kadın izleyicileri bugün 5 Şubat dolunayından bahsediyor olacağız dolunayları hatırlarsak dolunaylar bitişler demektir yani böyle zamanı gelmiş durumların ya da olayların bitme zamanları gibi düşünebilirsiniz etkileri artı eksi bir hafta sürecektir bu dolunayın şöyle bir özelliği var Uranüs kareli bir dolunay bu bunun anlamında beklenmeyen olaylar beklenmedik olaylar olacağını gösteriyor Neyse ki o günlerde gökyüzünde Merkür Neptün açısı bize diyor ki en azından mantıklı ve yaratıcı bir çözüm bulabilirsin bu sorunla ilgili olabildiği kadar dolunay anlarda sakin kalmak kazandırır unutmayın şimdi burçlara ve yükselen burçlara göre etkilerine başlayalım sevgili koçlar ve yükselen koçlar sevgili koçlar bu dolunay sizin ilişkiler evinizde olacak aşk evinizde olacak anlamı şu hayatında biri olanlar için bu biraz kritik bir dönem olabilir çok beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz bunun sebebi maddi olaylarda olabilir arkadaş çevresinden kaynaklanan olaylarda olabilir yapabiliyorsanız birazcık daha sakin olmakta da, biraz daha mantıklı hareket etmekte fayda var sevgili boğalar ve yükselen boğalar sevgili boğalar, bu dolunay sizin hanenizin içinde gerçekleşecek beklenmedik ev değişiklikleri beklenmedik aile krizleri beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz yapabiliyorsanız Eğer biraz daha mantıklı ve daha sakin kararlar vermeye çalışın Çünkü aslında düşündüğünüzden farklı bir yöntem bulabilirsiniz sevgili ikizler ve yükselen ikizler sevgili ikizler bu dolunay sizin seyahatler eğitimler eminizde olacak yani beklenmedik seyahat planları ya da beklenmen planların iptali gibi şeyler söz konusu olabilir. Çünkü çok bir anda olacak olayları gösteriyor. Araç almak, araç satmak gibi olaylar da olabilir bu dönem. Yapabiliyorsanız ani ve dürtüsel davranmaktansa birazcık daha farklı bir yöntem bulmaya çalışın sorunla ilgili. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler bu dolunay sizin para evinizde gerçekleşecek. Beklenmeyen harcamalar olabilir, bir andaki para çıkışları olabilir. Bu anlamda eğer beklenmedik olaylar olursa biraz geri çekilip dürtüsel davranmak yerine mantıklı hareket etmek sizi bir sürü şeyden koruyacaktır. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar bu dolunay size bir anda saçlarımı değiştireyim, hayatımı değiştireyim, tarzımı değiştireyim ya da işte bütün kariyerimi değiştireyim dürtüsü verebilir. Aman dikkat, biraz birazcık daha sakin birazcık daha düşünerek karar vermek çok daha iyi şeylere sebep olacaktır sevgili başaklar ve yükselen başaklar sevgili başaklar bu dolunay 12. evinizde gerçekleşiyor olacak bunun anlamı şu kendinizi biraz huzursuz biraz hüzünlü biraz melankolik hissedebilirsiniz böyle zamanlarda yapılacak şey şudur kendi kendinize kalın meditasyon yapın dua edin size ne iyi gelecekse onu yapın birazcık daha kabuğunuza çekilmek ve kendinize iyi bakmak iyi olacaktır sevgili teraziler ve yükselen teraziler bu dolunayla beraber bir anda bütün çevremi de değiştirmek istiyorum Hayattaki herkesten uzaklaşmak istiyorum isteği gelebilir yapabiliyorsanız birazcık daha sakin kalıp biraz daha iletişim kurarak sorunları çözmeye çalışmanızı tavsiye ederim sevgili Akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler bu dolunayla beraber kariyerinizde beklenmedik olaylar olabilir. Beklenmedik krizler, beklenmedik süreçler meydana gelebilir. Yapabiliyorsanız birazcık daha dürtüsel davranmaktansa mantıklı hareket etmek, farklı yöntemler geliştirmek işinize yarayacaktır. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar bu dolunayla beraber akademik kariyeriniz varsa, yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa, dil eğitimi alıyorsanız bu konularla ilgili beklenmedik olaylar gerçekleşebilir. Emeklerinizin karşılığını da alabilirsiniz ama Uranüs karesi birazcık daha beklenmedik olayları gösteriyor. O yüzden dürtüsel davranmak yerine birazcık daha mantıklı hareket etmeye ve farklı çözümler bulmaya çalışın derim ben. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar sevgili oğlaklar bu dolunay yatırımlar evinizde olacak. Beklenmedik kredi olayları, beklenmedik sigorta, beklenmedik vergisel olaylarla karşılaşabilirsiniz. Dürtüden uzak durun ani karar vermeyin. Farklı bir yöntemle o işin içerisinden çıkabilirsiniz. Ona odaklanın derim ben. Sevgili kovalar bu dolunay ortaklıklar ve ilişkiler evinizde gerçekleşecek. Ortaklarınızla ilgili hayatınızda uzun süre biri varsa onunla ilgili beklenmeyen krizler olabilir. Dolunaylarda dürtüler çok harekete geçer. Daha sakin, daha mantıklı, daha iletişim kurarak çözmenizi tavsiye ederim. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar bu dolunay 12-6 hattını çalıştıracağım. Arkanızdan çevren işler varsa, verdiğiniz emeklerin karşılığını almayı bekliyorsanız bu dönem böyle pıt pıt pıt önünüze düşecektir. Beklenmeyen olaylar da olabilir ama Uranüs karesi bu. Ne olacağını tahmin etmek çok kolay değil. Yapabiliyorsanız birazcık daha sağlığınıza dikkat edin. Daha rutinlerinizdeki beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olun. Ve yapabiliyorsanız mantık çerçevesinde kararlar verin derim ben. Beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.